İndimanlarda görmüş olduğum sık deformite tiplerinden birisi de mix tip deformite tipleri. Mix tip deformitede bebeğin kulağında birden fazla şekil bozukluğunun aynı anda olması durumu. Kulak kalıplama işlemlerindeki genel konsept olarak söylediğimiz ne kadar erken dönem tedaviye başlarsa başarı oranı yüksek olma cümlesi mix deformite için de daha fazla geçerli. Çünkü mix deformite de aynı anda leading, aynı anda e, helikadrim, aynı anda konkal kuruz, kulak memesi kalkıklığı gibi birçok deformite aynı anda olabilmekte. Yine de erken dönem başvurularında mix deformitelerde de çok hızlı bir şekilde düzelme görebilmekteyiz.